Sevgili takipçilerim, en çok sorulan rüyalardan, rüyada eski eşimi devamlı görüyorum diyorsunuz. Rüya sahibi yeni bir hayata, yeni bir mutluluğa, huzura ve şansla alakalı, bereketli hayata adım atacağını gösterir. Yani yaşadığınız geçmiş sıkıntılarınız, maddi konularınız, iş kaygılarınız, ilişki anlamındaki yaptığınız tüm mücadele, maddi manevi, bütün sorunları aşıp, üzerinizde sanki adeta bir rahatlık ve ferahlık getireceğini gösterir. Eski eşin rüyada kokusunu hissediyorsanız kaygılarınızdan endişenizden, hastalığınızla alakalı birçok noktadan kurtulmanızı temsil edecektir. Eski eşinizin evinize geldiğini görüyorsanız devamlı kapınızı çalıp eve, uzun süredir onunla alakalı mal hakkınız, size söylediği laflar, sizinle ilgili iftiralarla yüzleşip sizinle barışmak istediğini ve tekrar bu evliliği e, tekrar kurtarmak istediğini gösterir ama insan aynı korkuda aynı işte yaşamaya Karar verirse yine tedirgin, yine hastalıklarla alakalı yaşayacağınızı uyarır. Eski eşinizle rüyamızda barıştığını görüyorsanız, rüya sahibi yeni e, eşinizle ilgili güzel sohbet ve yaşanacak güzel hayat sürecinizi de delalet edecek. Aynı, aynı şekilde ayrılık konusunda yaşadığınız tüm sorunları yüz yüze çözmenizi gösterir. Yani eski eş barışmak istiyorsa onun hayatına başka biri girecek. Sizin hayatında başka bir düzen göreceksiniz, kuracaksınız. Ve bu düzeninizde huzur ve mutluluk olacağını gösterir. Bu ya da eski eşinizle ölmüş görüyorsanız, yaşıyorsa aksi takdirde e, ölmüş görüyorsanız, sağlığıyla alakalı uzun süre devam edeceği sağlık problemleri ve e, bu süreçte de tedavi ameliyat konuları Aynı şekilde de ona içsel olarak destek vereceğiniz de uyanır. Eski eşinizin sizi öptüğünü görüyorsanız rüya sahibi size yepyeni bir kısmet, hayırlı isteğinize, hayatınız uyacak kişiye size davet şeklinde olacak. Özlem çektiğiniz, yalnızlıktan korktuğunuz her şey huzura oluşacak. Eski eşinizle tekrar evlendiğinizi rüyanızda görüyorsanız rüya sahip, azimli ve çalışkan olduğu hayatı ve iş kariyeri ile alakalı hayatınızdaki ne kadar puris varsa e, alın teriyle tekrar bu hayatı kurup yepyeni bir süreç ve yeni bir düzende maddi manevi bütün sorunları şıp, güzel bir hayata süreceğini uyar. Rüyada eski eşinizle kavga ediyorsanız ün, şan, şöhret yapacağınız her noktada başarıya ve her noktada istediğiniz alanlara en iyi şekilde kavuşmayı gösterir. Aile içerinizde miras konularınız çözülmesi gereken birçok şeyde de büyük bir ferahlık yaşayacaksınız. uyarır efendim.